Bu videoda yapmak istediğim şey matris kavramını başrolünü Keanu Reeves'in oynadığı iyi bir film olan iyi bir bilim kurgu filmi olan Matrix bağlamının dışında açıklamak. Bu film aslında üçlü bir serinin ilki. Sanırım üç filmin birleşimi Matrisler derdik. Aslında matematik ve bilgisayar bilimlerine kullanılan matris kavramının akıllı bilgisayarlar tarafından inşa edilen bir sanal gerçekliği anlatan bu filmle ilgisi var. Bu bağlantı matrislerin bilgisayar bilimlerinde bazı şeyleri inşa ederken kullanılmasından geliyor. Bunun en çok uygulandığı dal bilgisayar grafikleri. Büyük ihtimalle Matrix filmindeki matrisleri yapan akıllı robotlar bu iş için matrisleri kullanmıştır. Tabi bunlar gerçek olsaydı. Neyse şimdi konumuza dönelim. Bir matris nedir diyelim? Bunun cevabı basit. Matris dikdörtgen bir sayı tablosudur. Örneğin buradaki 1, 0, eksi yedi, pi, beş ve on bir. Bu bir matris. Buradaki bir, sıfır, eksi yedi, pi ve diğer sayılar matrisin elemanları. Bu matrisin iki satırı, üç tane de sütunu var. Bu yüzden insanlar buna ikiye üç, iki çarpı üç matris diyor. Birisi size bir şeye bir şey matris dediğinde, mesela burada ne dedik, 2'ye üç matris dedik. O matrisin iki satırı olduğunu söylüyor ay iki satır burada ve de 3 sütunu 2 3 dedik ya 3 sütunu olduğunu söylüyor. Evet bakın burada da 3 sütun var. Tabii size başka matris örnekleri de verebilirim. Mesela 1 1 bir, bir matrisim olabilir? Elemanı 1. Bir. Buradaki 1 1 bir, bir matristir. 1 satırı ve 1 sütunu vardır. Şöyle bir matrisim olabilir mesela. Elemanları 3, 7 ve 17 olsun. Bu nedir? Gördüğünüz gibi burada bir satır ve 3 sütun var. Demek ki bu 1'e 3 bir matris. Evet, sanırım bunun nasıl olduğunu anladınız? Matrislerin boyutlarını anlamak çok zor değil. Mesela böyle bir matrisim olabilir. 3, 5, 0, 0, eksi 1 eksi 7. Bu matrisin 3 satırı ve 2 sütunu var. O zaman buna 3'e 2 matris diyoruz. 3'e 2. Aynı renkle yazayım. 3'e 2 matris çünkü 3 satırı ve 2 sütunu var. Artık bir matrisin dikdörtgen bir sayı tablosu olduğunu, bunun boyutlarını ve bu sayıların matrisin elemanları olduğunu biliyorsunuz. Peki bu matrisler ne işe yarar? Bununla bunun arasındaki bağlantıyı çok açık anlatmamış, anlatamamış olabilirim. Temel düzeyde bu bir grup sayıyı küçük bir grupla temsil etme yoludur bir bilgiyi temsil etme, bir bilgiyi ifade etme yolu. Bu mesela bilgisayar grafikleri için çok değerli bir şey. Örneğin bu sayılar belirli bir noktadaki renk yoğunluğunu gösterebilir. Bir objenin orada olup olmadığını gösterebilir. Matrislerle ceviri birleştirmek demek, burada matrislerle işlem yapmak demek. Normalde sayılarla yaptığımız işlemler. Matrisleri çarpmayı, toplamayı, hatta bir matrisin tersini almayı öğreneceğiz ve bu işlemleri tanımlayacağız. Matrislerle cebiri bağdaştıracağız ve onları nasıl idare edeceğimizi öğreneceğiz. İleride matrisler birçok alanda işinize yarayacak. Örneğin bir bilgisayar grafiği programı yazarken, bir ekonomi simülasyonu yaparken veya bir olasılık simülasyonu yaparken bu matrislerden sıklıkla faydalanacağız. Mesela bu matris farklı parçacıkların uzayda nerede olduğunu temsil ediyor veya bu matris bu oyundaki bir durumu gösteriyor diyebilirsiniz. Matrislerle verimli bir şekilde işlem yapmak çok işimize yarayacak. Bu sayede birkaç matrisi çarpabilir, bir şeyleri simüle edebilir ve birçok işe yarar sonuç elde edebiliriz. Şimdilik matris konusu bu kadar. Daha sonra matrisler üzerinde işlemler tanımlayacağız. Üniversitede lineer cebir dersi aldığınızda bunları çok daha detaylı öğreneceksiniz. Bunların nasıl uygulandığını ve neleri göstermek için kullanıldığını hepsini göreceksiniz.